Hadi 1,501'i yüzde halinde yazmaya çalışalım. Yani bu sayıyı bir sayı bölü 100 olarak yazmaya çalışacağız. Bunun için 1,501'i 1,501 bölü 1 olarak düşünebiliriz. 1'e bölersek değerini değiştirmemiş oluyoruz. Şimdi de bu sayıyı 100 bölü 100 ile çarpalım. Değeri yine değişmedi çünkü pay ve paydayı aynı sayıyla çarptık. Payda 1 çarpı 100'ün sonucu olarak 100 olacak. Payı bulmak için ise 1,501'i 100 ile çarpmamız gerekiyor. 1,501'i 10'la çarparsak virgülü 1 basamak kaydırmamız gerekiyor. Öyle değil mi? O halde 100 le çarpmak demek virgülü 2 basamak kaydırmak demek. Böylece 150,1 bölü 100 sonucuna ulaştık. Bu da 150,1 ile aynı şey. Yani bu videoda ne öğrendik, bir sayıyı yüzde olarak yazmak isterseniz, elinizdeki sayıyı yüzde çarpıp, sonucun önüne yüzde kelimesini veya işaretini ekleyebilirsiniz. Hepsi bu.